Rüyada tavuk görüyorsanız, hayırlı, içten, cana yakın ve e, hayatınızın var oluşuna ve evliliğe inancınız yoksa, hayat arkadaşınıza inancınız yoksa çok güzel bir hayat birleştireceğiniz saf, masum bir yuva kurmayı gösterir. O yüzden tavuk görmek bereketli ve hayırlıdır. Özellikle rüyada canlı tavuk görüyorsanız, e, ...kendi alanınızla ilgili... ...çok güzel mücadeleler verip... ...ve bu mücadelelerin sonunda... ...hem parasal ekonomisin... ...hem de hayatınızdaki her şeyin... ...sevincini kat kat alacağınızı... ...ümre ya da haç kapısı ziyareti... ...ya da hayrınıza yapılacak iyiliğin... ...karşılığını en iyi şekilde... ...zahmetsizce alacağınızı gösterir. Eğer ki rüyanızda bir sürü... ...tavuk sürüsü görüyorsanız... ...yeni ev almak ekonomik olarak yaşadığınız krizleri çok rahat bir şekilde ve güzel noktalarda halledeceğini, meğer konumunuzda yardımcıysanız, amir olacağız, mevkinizde çok büyük bir zenginlik, devlet kapınızla ilgili beklentileriniz, sorunlarınız neyse hepsinin feraha ereceğini gösterir. Aslında tavuk görmek çok büyük bir zenginliğe, bir sürü tavukta hayırlı mal, toprak, miras, ekstra gelecek birçok noktanın aydınlanmasına çok çocuk sahibi olacağınıza ee, ve özellikle bu çok çocuklarınızın çok hayırlı bir noktada e, aydınlığa erişmesini göz Ama rüyada mesela beyaz tavuk gitti görüyorsanız hem zenginlik hem de çok güzel biriyle evlilikli mesela kahverengi tavuk görüyorsanız e, çevrenizdeki insanların size sadık olduğu, size değer verdiği ve e, her zaman sizinle ilgili arkanızda duracağı insanlarla kahverengi çok güzel destekleyecek diyeceği insanlarız ve onları hayatında her zaman iyiliğini alacağınızı gösterir. Eğer rüyada tavuk almaya çalışıyorsanız kafesten eee bu ev almak demektir. Yani bu bu tavuğu alıyorsunuz, bu sizin malınız, mülkünüzle alakalı. Bir de helali konusunda ne istiyorsanız Allah size iki mislisini vereceğini gösterin. Mesela e, rüyada tavuk pisliği görüyorsanız en çok sorulardan sonra. Tavuk pisliği ancak gören kişinin eline beklenmedik noktalarda para ve bu para onun için mutlu ve hayırlı bir noktaya işaret edeceğini gösterin. Mesela rüyada tavuk yumurtası görüyorsanız... E, yani tavuk yumurtası hem tavun bir mucize olduğunu düşünürsek birçok mal sahibi olmak derinlerde ve rüya rüyada çocuk haberciliğinde hayırlı bir evrak da göster rüyada tavuklayan tavuklayan tak, tak, tak, tavuklayan yumurta görmek ise bir sürü işler. Bir sürü evlatlar, bir sürü zenginlikleri temsil eder ve yurt dışı kapınız beklenmedik, e, hayal edemediğiniz çocuklarınızın gelecek hayatında yurt dışı fırsatlarını yararlatır. O yüzden tavuk görmek hem enerji hem de aydınlanma hem de feraha ermektir. Hoşçakalın efendim.